İsmim Uğur Sönmez. Bugün sizlere varyasyon, ürün varyasyonlarının oluşturulması ve yönetilmesi ile ilgili PTC'nin çözümü olan Create Options Modular modülü ile ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Ajandamıza şöyle bir bakacak olursak, öncelikle ürün hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Daha sonra ürünün çözüm kabiliyetleri ve katacağı değerlerle ilgili bilgilendirmeler gerçekleştireceğim. Daha sonra ise demo kısmımız olacak. Canlı canlı örneklerimizle bu anlatmış olduklarımızı göstereceğim. Sorularınız olursa bunları yazabilirsiniz. Fırsat buldukça cevap vermeye çalışacağım. Cree Options Modeler nedir dediğimiz zaman cevap şu. Cree Ürün varyasyonlarını ve bunun altındaki modülleri kolay bir şekilde oluşturup yönetmeyi sağlayan bir araçtır. Aşağıda ekranda gördüğünüz gibi pencerede burası artık tanımlamaların yapılmış olduğu ve buradan varyasyon seçimlerini yaparak ürünümüzün oluşturulduğu ekranı görebiliyorsunuz. Yani ürün varyasyonlarının yönetilmesi için özel yeteneklere sahip bir araç. Peki buna niye ihtiyaç duyulur? İşte siparişe uygun olacak şekilde mühendislerin e, tasarım varyasyonlarını veya bomlarını yönetebilmesi için özel yeteneklere ihtiyaç duyuyorlar. Peki bu ihtiyaçlar neden ortaya çıkıyor. Müşteriler ürün varyans oluşturmasını ve ürünlerin özelleştirilmesini istiyorlar. Buradaki amaç da işte e, ürünle ilgili herhangi bir özelliğin eklenip çıkarılması, e, maliyetleri düşünmek için bazı özelliklerde yine farklılıklara gidilmesi, estetik açıdan farklılıkların farklı beklentilerin olması gibi e, ihtiyaçlardan dolayı bu tip beklentiler doğabiliyor. Ee, ürün varyasyonlarını bu istekler doğrultusunda oluşturmak ve yönetmek mümkün tabii ki ama e, sınırlı yetenekli araçlarla bunları yapmak ve yönetmek oldukça zor. Ee, mevcut yapılarda e, baktığımız zaman Simprep, Interchange gruplar, Family Table'lar, Programlar gibi Çözümler mevcut fakat e, tam anlamıyla varyasyon yönetimini birebir karşılayamıyorlar. Bu anlamda e, Options Modular tüm ihtiyaçları karşılayabilmekte. Diğer bir ihtiyaç da standart parçaların ve modüler yapıların yeteri kadar kullanılmaması mevcut yapılarda. Düşünün bir yapınız var, bir firmanız var. Firmanızda farklı ürünlerde benzer veya birebir aynı ürünler mevcut. Bunların tekrar tekrar tasarlanması ve farklı farklı kişiler tarafından tasarlanıp kullanılması söz konusu olabilir. Bu da maliyetleri ve verimli olumsuz yönde etkileyecektir. Bu araç onun da önüne geçmekte. Diğer bir konu ise doğrulanmış ürünler. Şimdi varyasyonları oluşturmak ayrı bir konu ve diğer bir konu ise bu oluşturulan varyasyonların diyelim ki bir mekanizma var. Mekanizmanın çalışmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Veya bir analiz yapılması gerekiyor. Statik yapısal bir analiz olabilir. Termal analiz olabilir. Farklı analizler de olabilir. Bunların analiz edilmesi gerekiyor. Bu varyasyonlarla hem oluşturması hem yönetilmesi zor olan kısıtlı şartlarda bunların da yapılması zor oluyor. Ama Options Modeler bu anlamda da kolaylıklar sağlamakta. Şimdi ihtiyaçları inceledikten sonra Options Modeler'ın bu kolaylıkları sağlayabilmesi için sahip olduğu yeteneklere bir göz atalım. Options Modeler Modül bazlı yani diyelim ki sizin ürününüz değil ama ürününüzün bir bölümü varyasyonel bir yapıya sahip. Bunların tanımlanması için modül varyasyonlarını tanımlama araçları mevcut ve en başta e, ki montaj yapısını düşünürsek yani ürün olarak baktığımızda ürün varyasyonlarının oluşturulması ve yönetilmesiyle ilgili özel yeteneklere sahip. Bunları oluşturduktan sonra seçeneklerin ve seçimlerin tanımlanması ve bunların esayen edinmesiyle ilgili özel araçlara sahip. Ve daha sonra da bu seçimler sonucunda oluşan varyasyonların bir ürüne, nihai ürüne uygun olacak şekilde bomunun oluşturmasını sağlayan yeteneklere sahip. Sesle ilgili Selim Bey ve Cem Bey bir uyarıda bulunmuşlar. Sanırım onlara ulaşmıyor. Şimdi duyabiliyor musunuz? O sorun devam ediyor mu? Cem Bey, ses geliyor diyor Cem Bey. Selim Bey sizde de sorun yoksa tamam Ferit Bey'de sorun yok diyor. Umarım Selim Bey'de de sorun kalmamıştır. Bu özel araçlara biraz daha yakından bakalım. Modüler yapılar için e, değiştirilebilir varyantları içeren montaj yapıları oluşturuyoruz. Bunlar modül diye geçiyor, ee, varasyonel modüller ve ekranda da göreceğiniz gibi şu şekilde bir ikonu var. Altında da alternatifleri var ee, ve referans pairing table dediğimiz bunun bir montajda ihtiyaç duyabileceği e, referanslar ve diğer bütün alternatiflerine de bunun tanımlanması ile ilgili bir aracımız var. Referans pairing table diye geçiyor. Bunları oluşturmak oldukça kolay. İsterseniz sıfırdan başlayıp oluşturabilirsiniz. İsterseniz mi Advanced Essential'in içerisinde interchange grupları vardır. Onları kullanabilirsiniz veya e, ürün varyasyonunu oluştururken kendi içerisinde oluşturma ile ilgili alternatifler var. Onları kullanabilirsiniz veya var olan bir montajınızı modüle varyasyonel bir modüle dönüştürebilirsiniz. Bunların Belli kısımlarından demoda bahsedeceğim. Diğer yapımız ise ürün varyasyonunda varyasyonunun tanımlanması. Onun ikonu da şu şekilde ve burada gördüğünüz gibi altında e, modüler yapılar. En üstte ürünümüzün varyasyon olduğunu gösteren ikonumuz olacak şekilde bir yapıya sahip oluyor. Bunun içerisinde neler yer alıyor? Baktığımızda standart parçalar, montajlar modüler, modül varyasyonları ve diğer tüm yapılar oluşturulabiliyor. Bunun içerisinde ürünler de alınabiliyor. Yani ürün varyasyonları da alınabiliyor. Bu şekilde zengin bir yapıya sahip oluyor. Bunlar da yine sıfırdan oluşturulabileceği gibi bir mod, mevcut montajı varyasyon yapıya dönüştürebiliyoruz. Yine bunu da uygulamalarda göstereceğim. Burada eee Modül varyasyonlarında tanımlanan referanslar kullanılarak e, ilişkilendirmeler gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede de referans yönetimini yapmış oluyoruz. E, ürünlerimizi yerleştirdikten sonra bunların seçim ve seçeneklerinin tanımlanmasıyla ilgili kısma geliyoruz. Essence Shoes dediğimiz araçlarla bunu gerçekleştiriyoruz. Oldukça basit bir yapıya sahip. Çift e, buradaki sorularımızı ve e, yine açılan pencerelere çift bunların altındaki alternatifleri e, tanımlıyoruz. Ve daha sonra da Assign Shoes dediğimiz pencereyle e, burada seçmiş olduğumuz cevaba göre hangi modelin var olacağı veya yok olacağı yeşillikler var demektir. Kırmızılar ise bunların exclude edilmesi şeklinde tanımlanması anlamına gelmektedir. En nihayetinde variant builder dediğimiz variant oluşturucu kısmına geliyoruz. Buradan model ağacımızı expand edip buradan seçimleri yapıyoruz ve daha sonra ürünümüz oluşuyor. Create product variant dediğimizde nihai ürne sahip olmuş oluyoruz. Ona uygun bom yapısıyla elde etmiş oluyoruz. Katacağı değerlere bakacak olursak hızlı bir şekilde varyasyonların oluşturulması ve doğrulanması sayesinde daha hızlı piyasaya çıkış elde edilebilmektedir. Standart parçaların ve modüler ürünlerin daha etkin kullanılması ürün geliştirme maliyetlerini azaltmaktadır. Doğrulanmış ürünlerle çalışmak, ürün kalitesini ve performansı arttırmaktadır. Zengin alternatifleri sunmak, rekabetçi pazar şartlarında daha çok tercih edilmeye, dolayısıyla da gelir ve karlılığının artmasını sağlayacaktır. Baktığımız zaman, Free Options Modeler iki farklı lisans tipine sahiptir. Birisi Creo Options Modeler Standart, diğeri ise Enterprise olarak tanımlanır. Eğer tasarımlarınızı ve varyasyonlarınızı sadece Creo parametrik ortamında yapıp yönetecekseniz burada e, Options Modeler Standart e, tercih edebilirsiniz. Ama ben e, yapılarımı Winchill ile birlikte, Winchill ile entegre olacak şekilde oluşturup varyasyonlarımı ve yönetimimi de varyasyon yönetimini de yine winch içinde yapacağım diyorsanız ee, o zaman Enterprise çözümünü tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Bugün ben sizlere demo kısmında Creo Options Modeler standart paketinden bahsedeceğim. Demo kısmına geçebiliriz. Demo kısmına geçmeden önce sorusu olan var mı? Buraya kadar anlatılan kısımlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olmak isterim. Evet Cem Bey, bir aksilik olmazsa bunu kaydedip daha sonra da Creo TR kanalımız var. Orada paylaşacağım. İzleyemeyen arkadaşlarımız da oradan e, izleyebilirler. Rica ederim. Şimdi o zaman demo kısmına geçiyoruz. Uygulamalı olarak konulardan bahsedeceğiz. Kriyo parametrik ortamına geliyoruz. Şu anda e, Kriyo parametrik 6.0 e, ekranımızda. Burada şimdi sıfırdan oluşturma yöntemlerini göstereceğim. Önce modül dediğimiz yapıdan başlayacağım. Sıfırdan bir modül oluşturacağım. Nasıl oluşturuyoruz? Onu göstereceğim. New diyoruz. Burada açılan pencereden SM'li seçeceğim. Genelde montajda ne yapıyoruz? Design SM'ler kullanılıyor. Montajlarda rigid montaj ve mekanizmalar için. Biz burada configurable modül tercih edeceğiz. Yani ürün değil ama ürünün altında yer alan yapılara değiştirilebilir. Varyasyon yapılarına sahip olan yapılar için buradan bu modül seçeneğini işaretleyeceğiz ve isim vereceğiz. Handle alt ediyorum modül olmasını anlayayım diye. Gerçi buradan filtreleyebilirsiniz de. İsmini verdikten sonra okey diyorum. Bu şekilde yapı karşıma gelmiş oluyor. Bakın normal montajdan biraz daha farklı bir e, yapıya sahip. Buraya kullanmak istediğimiz, modül içerisinde yer almasını istediğimiz parça veya montajları add modül varyant ikonuna tıklayarak çağırıyoruz. Buradan ben handle'larla ilgili bir yapı oluşturacağım. Bakın burada baktığımız zaman bir tane şöyle bir handle var. Bir de bunun alternatifi olarak montajlı olarak kullanılacak alternatifi var. Yani birisi parça, diğeri montaj olabilir. Ee, bu değişim içerisinde. Ben şimdi öncelikle handle PRT mi? open diyorum. Bakın bu ortama geldi. Daha sonra edit diyorum ve SMD'yi çağırıyorum. Yani bu iki yapı birbirine yerine kullanılacak. Burada isterseniz şöyle edit position diyerek taşımak istediğiniz yapılar varsa bunları taşıyabilirsiniz. Şu oklardan tutarak daha kolay Görebilmek adına. Şöyle Explode gibi kapattığınızda kendisi bunu toplayacaktır. Şu şekilde işaretlediğinizde ise açacaktır. Şimdi bunları çağırdık. Bunları çağırdıktan sonra yapmamız gereken referansların tanımlanması. Ref Pairing Table var. Ref Pairing Table'a kliklediğinizde şöyle bir pencere karşınıza geliyor. İsterseniz artıya tıklayarak buradan başlayabilirsiniz. Bu kullanılabilir o kullanılırsa onun yerine bu referans kullanılabilir gibi ilerlemek mümkün. Ama sizin referans alabileceğiniz bir montaj varsa ki benim burada var. Onu kullanmak daha kolay. Niye? Şimdi benim aktif komponent dediğim bir montajda yer alan parçam bu. O montaj ise şu şeklinde tanımlamamı yapıyorum. Bakın VS seçtim montaj olarak ve daha sonra create required tags'i tıklıyorum ve diyor ki bunun Montajda kullanılabilmesi için şu referanslara ihtiyaç var diyor. Birinci tagime klikliyorum. Bakın şurası. Onun karşılığı burası dedim. Daha sonra diğer tagime klikledim. Buradaki front düzlemini kullanmış. Bunun yerine de bu DTM biri kullan diyorum. OK dediğimde benim artık modülüm hazır. Yani ne yaptık? Bir tanesi parçaydı. Bir tanesi montaj. Bu şekilde Tanımlamamızı gerçekleştirmiş olduk. İstersek bunu biraz daha değiştirebiliriz. Mesela şöyle bu modelimi açıyorum. Bu modelimin family table'ını oluşturacağım. bu şekilde family table'ımı oluşturuyorum. Family table'da yöneteceğim ölçü veya ölçüler varsa onları seçebilirim. Ben şu an bir tanesi üzerinden gideceğim. Mesela bunu ismi large olsun. Handle large olsun. L diye tanımlayayım. Common name'inde yine L olarak tanımlayayım. Bunu da 80 olarak gireyim. Bir handle'ım var. Handle large'ım var. Bu jenerik olan kısmı. Bir de handle x large olsun. Bunun Açıklamasını da kamun name'ini xlarç olarak tanımlıyorum. Ve buraya da yüz değerini giriyorum. Daha sonra verify yapıyorum. Close dediğimde, OK dediğimde şu an bu modelin family table'ları da var. Şimdi benim generic modelim buradaydı. İki tane de e, alternatif family table'dan gelecek olan e, instanslarımı buraya dahil etmek istiyorum. Bakın add model varyanta klikledikten sonra Handle pereti çağırıyorum. Hangisini çağıracaksın diyor. Genéric vardı, Large'ı buraya çağırdım. Tekrar bildikledim. Bu sefer de X Large çağırdım. Female table olduğu için ekstradan bir referans pairing yapmanıza gerek yok. Sadece estetik açıdan isterseniz bunların konumlarını ayarlamak mümkün. Şuradan view normal deyip mesela şöyle şuradan bak diyelim. Konum olarak uygun yerlerde mi? Onlara bakıyoruz. İstersek edit position diyerek işte mesela bunu şu yönde biraz hareket ettireyim diyebilirsiniz. Şu yönde biraz hareket ettireyim diyebilirsiniz. View normal diyorum. Mesela şuradan bakalım diyorum. Şu biraz aşağıda kalmış. Onu biraz yukarı almak istediğimi belirttik. bu şekilde düzenlemeler yapabiliyoruz. Dediğim gibi ekstradan bir referans pairing tanımlamasına gerek yok. Femul table zaten onun alternatiflerini kendisi otomatik olarak bulacaktır. Bu şekilde alternatiflerimizi tanımlamış olduk. Daha sonra var olan bir Yapımızı açalım. Burada SM diye açacağım. Filtrelemelerden bahsetmiştim. Alt tip olarak modülü seçiyorum. Bakın burada Java modül diye bir modülümüz varmış. Bunu açıyorum. Bu da create edilmişti. Ama içerisinde bir şey çağrılmamış. Ben şimdi ee, bunun içerisine Java'ları çağıracağım. Java Standard ve Java Code ve Tollusit'i çağırıyorum. Şu şekilde buradan ayarlamalar yapıyoruz. Daha sonraki adımımız neyde hatırlayacak olursak buradan ref table deyip şu parça benim için aktif ve bu parçanın kullanıldığı yer şu montaj, hangi montajda kullanıldıysa onu seçiyorsunuz. İhtiyaç duyacağı alternatifleri buradan Creative Require Text'den çağırıyoruz. Ve daha sonra bunların karşılıklarını veriyoruz. Bakın şuradaki hola ihtiyaç duyuyormuş. Buradaki karşılığı bu. Burada dikkat etmeniz gereken şey kontrole basmanız. Diğer seçimleri yaparken. Bunun alternatifini buradan bulacağız. Sağ tuşa bas çeklerle bunu gerçekleştiriyorum. Evet. Bunu da seçmiş oldum. Daha sonra diğer seçimlerimle devam ediyorum. Ve en sonunda şekilde tanımlamamı bitiriyorum. Artık buradaki modeller de birbiri yerine kullanılabilir bir yapıya gelmiş oldu. Çünkü Hepsi e, bir montajda ihtiyaç duyacağı bütün alternatiflere sahip olmuş oluyor. Ses, e, ses. evet. Bu şekilde e, tanımlamamızı yapmış olduk. Modüllerimizi hazırladık. Şimdi ürünümüze geçeceğiz. Ürünümüze geçtikten sonra da bu oluşturmuş olduğumuz modülleri o ürünümüzün içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi sıfırdan oluşturacağım. Geliyorum SM'ye tıklıyorum. Buradan bir product seçiyorum. Burada da ismi wise product. Wise Pro 01'di tanımlıyorum. Product olacak şekilde. Variasyonel ürünler içinde bu şekilde bir penceremiz karşımıza geliyor. Bunun içerisinde neler kullanılabiliyor demiştik. Normal montajlarımızı kullanabiliyoruz, modüler yapıları kullanabiliyoruz, standart parçaları kullanabiliyoruz demiştik. Şimdi normal montajımızı yapar gibi başlayacağım. Variasyonel yapıya sahip olmayanlarda daha sonra ihtiyaç duyduğumda variasyonel modüle sahip olanları Sanımlayacağım e, yine araya normal standart parçaları da çağırabileceğim Buradan SMD'ye klikliyorum Burada Base Plate parçamı çağırıyorum Sağ tuşa basıp Default Constrain diyorum Uzayda boşlukta kalmasın diye Bu şekilde ilk parçamın yerleşimini sağlıyorum daha sonra Disney'e tıklayıp buradan diğer parçamı çağıracağım. Buradan hit block parçamı çağırıyorum. Montajda ihtiyaç duyacağım referansları tanımlıyorum. bu şekilde Diğer parçamı da tanımlamış oldum. Klikliyorum. Yine normal standart parçalarımın montajıyla devam ediyorum. İsterseniz ihtiyaç duyuyorsanız mekanizma da tanımlayabilirsiniz. Onları da kullanmak, onların değişimlerini de yapmak ee, mümkün. şekilde montajı devam ediyorum. Burada bir özellik göstereceğim. Parçam var. Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorum. Sadece yeni referanslarını tanımlamam yeterli. Bakın kopyala yapıştırdı. Hızlı, pratik bir şekilde bu tanımlamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi buraya modüler yapıya sahip olan e, varyant yapılı montajımı çağıracağım. SM'ye klikliyorum. Burada oluşturduğumuz ismi neydi? Handle MASM'ydi bizim oluşturmuş olduğumuz. Bunu çağırıyoruz. Burada Pardon, handle çağırmayalım. Öncelikle Java'yı çağıralım. Java modül vardır. Java modülü çağırıyoruz. Ve bunun montajlanmasını sağlıyorum. İhtiyaç duyulan referansları vererek ve tiplerini belirleyerek Şuradan distancela mesafesini ayarlayalım. Okey edelim. Daha sonra ise yine normal standart bir parçamızı çağıracağız. Onu SMD'ye klikleyip Çağıralım şöyle Bakın başka yeri seçtirmez. Biz Burayı tanımlamıştık referans olarak. Gelip onun karşılığı burası diyebiliriz. Şu tabanı tanımlamıştık. Onu da buradan seçebiliriz. Bu şekilde de referans yönetimini de yapmanıza imkan sağlıyor. Hata yapmanızı önlüyor. Hata almaları dönüyor bu sayede. Artık handle asememizi çağırabiliriz kendi oluşturmuş olduğumuz nereye montajlanacak Şu iç yüzey şurası. Daha sonra plane'leri çağıralım şuradaki plane'le. Şuradaki play'i çakıştıralım, okey diyelim. Şu şekilde handle e, ASM'mizi çağırdık. Handle mayi çağıracaktık. Handle 2'yi değil de Handle mayi çağıracaktık. Bu da e, incision altında. Şu. Buradan yapalım aynı işlemi. Evet şu şekilde montajımızı da tamamlamış olduk. Baktığımız zaman model ağacında standart parçalar parça olarak modüler, varyant modüller ise şu şekilde ikonlarda gösteriliyor. Buradan da anlayabilirsiniz hangileri varyant yapıya sahip, hangileri standart yapıda. Bunları bu şekilde görmek mümkün. Şimdi Esen Shoes kısmına gelip bu aşamada seçimlerimizi yapacağız ve bu seçimler sonrasında da çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Esen Shoes'a geldim. Burada şöyle bir pencere açılıyor. Öncelikle başlıklarımızı ve altında olacak seçeneklerimizi belirleyeceğiz. Şu şekilde editliyorum. Double klikle bunları tanımlamak mümkün. Önce handle seçim diyorum handle seçimlere buraya e, handle generating CSV olsun mesela. Daha sonra şuraya large diyorum şuraya da X large. burayı siz istediğiniz gibi nasıl anlaşılır ol, olacağını düşünüyorsanız o şekilde tanımlayabilirsiniz bu görünen kısım olacak yani burayı istediğinizi yazmanız mümkün şu aşağıya da Java seçimlerini yapacağım Java address selection diyorum Daha sonra burada seçimler için standartını STD diyorum. Daha sonra Curved ve Tall seçeneklerini bile dahil ediyorum. Bu şekilde modüler yapıya sahip olacak alt montajlarımızdaki değişimi yapacağımız başlıkları belirliyoruz. Tanımladıktan sonra bu başlıkların assign edilmesi kısmı geliyor. Bakın şu şekilde OK dedik ve bu şekilde bir pencere karşımıza geldi. Burada tanımlamaya yapmak için şu şekilde ilerleyeceğiz. Essence şu To kısmı var. Click Here var. Buraya tıklıyoruz. Burada olmasını istediğimiz handle da ilgili seçimlerde mesela handle diyorum. Ee, öncelikle generic Generic seçilirken şuna yeşil dedik. Daha sonra tekrar klikliyorum. Large gelsin. Large burada. Tekrar klikliyorum. X Large gelsin. Burada da X Large. Bir seçenek eklememişiz. Onu eklemek için. Mesela bunu Close diyelim. Bu tanımlamalar yapıldı. Eklemeler yapacağız buraya. Edit deyip. Mesela Handle Selection'a yeni bir seçenek. ASM diyeceğim. Montaj ASM'yi buraya getir diyeceğim. Okey diyelim. Okey dedikten sonra yine click here ile gelip bu sefer ASM'yi seçiyoruz ve bu şekilde bunun seçimini gerçekleştirmiş oluyoruz. bu şekilde seçimleri gerçekleştirdik. Şöyle klikleyerek seçimlerin sonuçlarını görebiliriz. Bakın burada Hangisi seçilirse ne oluyor? Bunları buradan yönetmek mümkün. Bunlar Handle için kısımda. Şimdi Java için yapacağız. Java'da seçimi yapmak için buraya klikledikten sonra Mesela Curved diyorum. Bu olacak. Bu seçili olduğu zaman gelmeyecek bir şey varsa mesela Handle G gelmesin. Kesinlikle gelmesin. Yani generic gelmesin diyebilirsiniz. Bunu seçtiğimde bu var olurken bu da exclude edilmiş olacak. Yani iki işlemi tek bir seçimle gerçekleştirmiş olacağız. Sonra tekrar klikliyorum. Standard'a buradan standard'ı seçiyorum. Tekrar klikleyip buradan tolu seçip buradan da tolu seçiyorum. İsterseniz hani bunlarda da şu seçimlerle birlikte gelmesini engellemek istiyorsanız onları da işaretlemeniz mümkün. Hani ben standard'ı seçtiğimde ee, şu da çıksın. Curved seçtiğimde bu çıkıyordu gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde tanımlamamı yaptım. Son aşamaya gelmiş oluyoruz. Artık seçimlere göre neler var neler yok. Bunları yönetme kısmını da tamamlamış olduk. Ee, ardından işlemleri gerçekleştiriyoruz. Variant Builder'a geldik. Şurada Expand All var. Bu şekilde seçimlerimiz için tanımlamaları yaptığımız kısım karşımıza geliyor. Module Tree'de bunları görebiliyoruz. Ve grafik ekranda da burada görmek mümkün. Cancel diyelim. Şurada bir manager'ma bir kontrol edeceğim master repime geri döneceğim her şeyin master rep olsun diye seçimleri ekranda görmek için ön izleme yapmak için master rep'e dönüyorum. Variant bildire geldim Tekrar expand old dedim. Mesela öncelikle large gelsin dedim. Buradan ee, tall olsun dedim. E, update ne diyorum. Yes diyorum. OK dediğimde, large olan yapı, tol olan yapı buraya gelmiş oldu. Tekrardan bunu master repimi sıfırlıyorum. Variant bu geliyorum. Buradan açıyorum. Mesela SMN kolu gelsin, Karotu gelsin diyorum. Update ne diyorum. Ok diyorum. Bakın montajdaki konumunu da ayarlayarak güncelleyerek her yerini bu şekilde karşımıza getiriyor. Diyelim ki istediğiniz yapıya kavuştunuz. Şunu Şöyle tekrar şey yapayım. Buradan master bir tekrar geleyim. Variant Builder'dan buradan seçimleri yapacaksınız. Mesela xlarç olsun, tol olsun, bu benim artık nihai ürünüm, müşterime bunun bombunu yollayacağım ve bunu bir e, ürün olarak almak istiyorum. Buradan xlarç seçtim, tolu seçtim, artık create product variant diyorum, yes diyorum, ismini veriyorum. Buradan prefix önüne veya arkasına isim ekleyebilirsiniz veya buradaki ismi sadece kullanabilirsiniz. Daha sonra ürünümüz Hazır. Burada bomunu da görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bom yönetiminde yapmış oluyor. Eğer mekanizmalar olsaydı o mekanizmaları da buradan yönetmek mümkün. Şu an ne yaptık? Hepsini sıfırdan oluşturarak ilerledik. Ama Elinizde montajlarınız var diyelim ve o montajları varyant yapıya dönüştürmek istiyorsunuz diyelim. Bunlar da mümkün. Ee, şimdi o aşamaya geçeceğim ama oraya geçmeden önce sorular varsa onları almak isterim. Serdar Bey umarım e, yavaşlık giderilmiştir. Buyurun Semih Bey. Çok parçalı montajlarda ön izlemeyi nasıl kapatabiliriz? Ee, burada repler devreye giriyor. İlk açtığınız yani açarken repleri ee yöneterek istediğiniz repli açabilirsiniz. Variant Builder sekmesinde repleri yani şeyleri eğer görmek istemiyorsanız şu kısımda yani şurayı expand etmeniz gerekiyor. Ön izleme yapmayacaksanız zaten rap ile açmış olacaksınız. Buradan seçimleri yapacaksınız. İsterseniz bu ön izlemeyi kapatabilirsiniz. İsterseniz buradaki bombu kapatabilirsiniz. Şu şekilde bunları yönetebilirsiniz. Şu kısımdan yeni konfigürasyonlar oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz bunları new variants spec deyip alabiliriz. Mesela şuradan large olsun, tall olsun diyelim. Şunu save variants spec diyelim. Bakın buraya deneme diye bir spek oluşturdum. Update SM dediğimde buradan soruyor. Okey dediğimde ona göre spekti uyguluyor. Ön izleme yapacağım zaman buradaki rapi değiştirmem gerekiyor. Ön izleme yapmayacaksam direkt açacaksam buradaki repi değiştirmeme gerek yok. Bakın burada config birim bu şekilde spektim. Seçimler yok. Ama burada deneme dediğim zaman istediğiniz spekti uygulayabiliyorsunuz. Eğer Winch ile çalışıyor olsaydınız. Şuraya Apply Variant Specification kısmı var. O gelecekte. Bunları bu seçimlere yani şurada tanımlama yaptığımız şeyler otomatik olarak gelmiş olacak. Siz sadece burada Assign işlemini gerçekleştirip işte bunu seçtiğimde şu gelsin bu gitsin seçeneklerini yapmanız gerekecekti. Ee, eğer Winchill'de çalışıyor olsaydınız. Merhaba Muhammed Bey. Buyurun. Hmm, ne diyorsunuz? Bir varyant montaj resmini hazırlayabiliyor muyuz? Şimdi buradaki amaç Varyant ürünü yönetmek en nihayetinde bir ürün çıkıyor. Ee, ve o ürünü nihai olarak kullanıyoruz. Siz buradaki White Pro dediğimiz ürünün, ana ürünün yani varyasyonel yapının bir teknik resimini istiyorsunuz. Evet alabilirsiniz şu şekilde geliyor. Mümkün. Evet var mı başka sorusu olan? Rica ederim. Buyurun İbrahim Bey. Merhaba İbrahim Bey. Bir sorunuz mu var? Yoksa devam edeyim. O e, yapmış olduğunuz antet yapısına göre değişir. E, eğer antet yapınızda bir hazır tablonuz varsa bomu gelir. E, balonları dahi gelebilir. O çalıştığınız template yapısıyla alakalı yönetebilmenizi sağlayacak bir altyapısı var. İsterseniz ya da yönetilebilir. Bomu gelir. Ben bir montaj template seçmediğim için o bom gelmedi. Mesela buradan bir varyant oluşturmuştuk spekten elde ettiğimiz e, new diye şu bom, bunun teknik resimini alırsam şekilde ve montaj için hazırlanmış bir template'iniz varsa parametreler soruyor tabi şekilde bakın bombu da gelir e, balonları da gelir yönetebilirsiniz bu şekilde Rica ederim. Evet. Devam ediyorum. Şimdi diğer kısmımız neydi? Bunu sıfırdan oluşturmuştuk ama elimizdeki montajları ne yapacağız? Peki, onları kullanabileceğiz mi? <gülüyor> Çünkü birçok firmanın elinde hazır montajları var. Onlarla neler yapabiliriz? Ona bakalım. RAM'imi boşalttım. İşte mesela WISE ASM dediğim yapı Normal bildiğimiz montaj yani design assembly dediğimiz yapı. Fakat biz bundan varyasyonel bir ürün elde etmek altına da e, varyasyonel modüller eklemek istiyoruz. Bu da çok basit oldukça basit bir yapıya sahip. Zaten e, Options Modeler'ın e, varyasyon yönetimi ile ilgili araçları oldukça kolay bir yapıya sahip. Hem oluşturması hem yönetilmesi. Ya açısından oldukça avantaj sağlıyor. Yapmamız gereken işlem şu. Montajımızı açtık. Bu bizim için rasyonel bir montaj olacak. Yani ürün olacak daha doğrusu. Buradan file'dan SEVES Bakın. Ürün mü olacak? Modül mü olacak? Buradan karar veriyorsunuz. Ben SEVES Product olarak işaretliyorum. İsmini veriyorum. ismini verdim. Aynı yapıları kullanacak hiçbir şey değiştirmeyecek. Seven e, Open diyorum. Bakın şu anda o montajım ne olmuş oldu? Variasyonel bir ürün. prodak haline gelmiş oldu. Oradaki araçlarımız devreye girmiş oldu. Peki şimdi bizim jav diye parçamız vardı. Java standart var. Bunun da alternatifleri vardı. Yani burada da bir modülüm olması gerekiyor. Peki orada ne yapmam lazım? Hemen buradan çalışmak istediğim parçayı seçiyorum. Buradan transfer to modül var. Bakın bu araç da oldukça şey güzel. Ee, eğer bir alt modülünüz varsa bu parçayla o modülü değiştirebiliyorsunuz. Yoksa da buradan gelip e, isim verebiliyorsunuz. İlişkileri filan bulsun diyorum. Direkt yerleşimini sağlıyor. İhtiyaç duyacağı referansları her şeyi bana gösterdi. Bakın direkt modüle dönmüş oldu. Sonra ne yapıyoruz? Bunu açıyoruz. Bu bir parçaydı. Bunun içerisine diğer <gülüyor> alternatiflerimizi çağırıyoruz. Şimdi expand edelim. Ve referencing table'dan daha önce yaptığımız işlemi bakın parçadan yola çıkarak gerçekleştirdik. Aynı tanımlamaları burada da gerçekleştiriyoruz. Evet artık hazır. Bakın normal bir montajdan geldik. Buraya modüller bir yapıya sahip olacak şekilde e, alt montajımızı oluşturduk. Bir parçadan yola çıkarak mesela handle içinde yapalım. Handle ne yapıyoruz? Transfer modül. E, burada modülümüz var mı? Handle modül varmış editediklere gerek yok. Okey dememiz yeterli. Bakın alternatifleri de bunun altında geldi. Çok güzel bir şekilde. Ve daha sonra Esen Şuruzlar ve diğer yapılarla devam edebiliriz. Yani var olan montajlarımızı da hızlı ve pratik bir şekilde varyasyonel yapıya uygun olacak hale getirmemiz mümkün. Evet sorusu olan var mı arkadaşlar? Yoğun katılım için teşekkür ederim. Ee, yapmış olduğumuz bu Çalışma CryoTR YouTube kanalında yayınlanacak arkadaşlar hazır olduğu zaman ben onu Siteye ekleyeceğim oradan tekrar izlemek isterseniz veya başkalarıyla paylaşmak isterseniz buradan paylaşabilirsiniz LinkedIn'de de e, Informatik Innovation Bilişim AŞ'den bizi takip edebilirsiniz yeni etkinliklerimiz için İsa Bey ben teşekkür ederim katılımlar için. İbrahim Bey size de teşekkürler. Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabi buyurun İbrahim Bey. Herkese ben ayrıyeten teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Katılımlar için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şimdi herkesin ismini sayamıyorum, kusura bakmayın İsa Bey var, İbrahim Bey var, Onur Bey var, Serdar Bey, Semih Bey, Emin Bey, İlhan Bey ve daha adını sayamadığım Murat Beyler, Mustafa Beyler, çok Yasin Beyler, Yakup Beyler. Herkesi ayrıldan çok teşekkür ediyorum. Bu Options Modeler'la ilgili mi sorunuz yoksa farklı bir konuyla ilgili ee, Konuyu bir incelemek gerekir İbrahim Bey. Ee, yapılan çalışmanın bir incelenmesi gerekiyor. Uzaktan bağlantı yaparak bir birlikte bakabiliriz eğer isterseniz. Tekrar herkese teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum.